Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir kart açılış videosuyla sizlerleyiz Arkadaşlar bugün alevli bir video sizi bekliyor İşte bu Arkadaşlar kartlardan şöyle göstereyim Ember çıkana kadar kartları yakacağız arkadaşlar Evet kafaya koydum Ember'ı çıkartacağım Ya Ember ya Ateş Seç birini hain kart ne? Bakalım çıkarabilecek Meşalesi miyiz bak orada. Meşalesini tutuşturduk Evet Ama baba krallığı çıkarsa Kızım ikra yardım edecek Ama baba krallığı Kartları yakmama. yakarsak ne olacak? Arkadaşlar bakalım ne çıkıyor? Dışarıda çekiyoruz bunu Bull, Leon ve Gold, Mortis <gülüyor> çıkıyor Bunu hemen şöyle yakalım arkadaşlar <gülüyor> Maalesef Amber çıkmadı Yanmıyor mu? Atlayacak mıydık? Atacağım Önce bir şöyle yakayım Evet üzgünüm Amber çıkacaktın. <gülüyor> evet arkadaşlar Amber çıkana kadar kartları yakıyoruz. Bir Gold Mortis Leon daha çıktı. Evet arkadaşlar öyle yapamadık yakamadık. Böyle yakalım. Gold Barley ve Bibi çıktı. Üzgünüm seni de yakıyorum. Sen Uy kart patladı lan. ama. Arkadaşlar bir tane Silver Leon, Gale Jessie ve Crow çıktı. Amber çıkana kadar kartları yakıyoruz arkadaşlar. Hemen Elde buradan da. bir tane Gold Mortis, Leon ve Bull çıktı. Baba. Bunu da ekliyoruz. Baba Ember onları yakıyor şu an. Patlar patlıyor lan. Çok değişik ha. Arkadaşlar burada da Leon, Jessie ve Gale. Bir de kartlarda boya var ya ondan. Burada da Ember yok. Burada, burada da Ember'ı bulamadık yine. Bunu da atıyoruz. Ben atayım. Burada da Gold Piper ikili kart. Maalesef Ember yok. Üzgünüm, Ember çıkana kadar kartları yakıyoruz. Burada bakalım, Gold Barley, Rico. Bu da yaktı, bunu da yaktı. Amber'ın ateşini yaktık. Ember çıkmazsa kartlar ateşe. Ember'i bulana kadar yakıyoruz, onu ikram. Daha ben beni çıkacağım, bunu alacağım. aldığımda öyle atacağım. Ha. Gold Barley, Rico, bu da çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar evinizde denemeyin. <gülüyor> Biz, dışarıdayız. Biz dışarıdayız. Burada ne çıkardın oğlum? İkili kartlardan bir bir Rico, zombi bir bir bayağı çıktı. Yanınızda yetişkin yoksa lütfen içmeyin. Arkadaşlar Silver El Primo Rico. Yanında yakın yakınlık yoksa içmeyin. <gülüyor> kartları yakıyoruz arkadaşlar. Ember'ı bulana kadar kartları yakmaya devam. Yaktım. Gold Mali. Bu hiç Ember. Kim Sadece diğer çıkarsa ne olacak? Kral Doğu'yu ya. yakmayacak. Ne, niye ya? bulana kadar bir kutu kartı yakıyoruz arkadaşlar. Amber çıkacak mı bakalım? Aa, bu videoda mu? Kral da yakmayacak. Aa Dynamite. Bell Boy Dynamite çıktı arkadaşlar. Serimizde yoktu inanılmaz. Ama Dynamite yakmayacağım. <gülüyor> ah, bunu ko şeye koyarız. Tam yakacağım. Ay, tamam, yap. Evet arkadaşlar. Embru bekliyoruz. Embru bulana kadar yakmaya devam. Embru bulursak. Yan bakalım. Burada bu Leon ve Gold Mortis var. Embru, meşalenin ateşini yaktık. Seni bekliyorum. Horsuk kablanız bana yardım ediyor arkadaşlar. Kap açmada. İcra ve Muhammed Selim de bana yardım ediyor. Maalesef Embru bulamıyoruz henüz. Ova, iyi ateş gelmeye başladı. Evet, yakında beni yakacak. Embru bulana kadar kendimi yaktım olacak. Evet arkadaşlar bu kartlara olan isyanımdır. Ember'ı bulamadığım için Ember'ı bulana kadar yakıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Oğlum neler çıktı şuna bak. Bu Leon Gold Mortis. Artık herhalde çıkar. Videonun ilk dakikasında Ember çıksaydı video biterdi. <gülüyor> Daha açmamız gereken bir sürü kart var arkadaşlar. Gold Barley BB. Bu ne lan hep aynıları çıkıyor ha. Demek ki bu kartlar yakamayı hak etmiş. Aynen. Silver, Boo, Shelly ve... Aa sen İyi. de Silver Bull'lar mıydın eski, şu an? eski kartlar <gülüyor> çıktı. Al. Bana eski kartlar çıktı. Üzgünüm. Arkadaşlar bu videoya sizden büyük bir like bekliyorum. Like atarsanız... ...devamını çekebiliriz. <gülüyor> Ama... Hatta size hediye bir kart verebilirim. Eğer 1500 ve üzeri like gelirse. Arkadaşlar 1500 ve üzeri like gelirse Size hediye Şanslı kart verebilirim kişiye. Şanslı bir kişiye bir kutu kart gönderebilirim arkadaşlar ama Silver ya bu Yakladığınız beyaz kartlardan Küllerini gönderiyormuşuz <gülüyor> <gülüyor> Bu Leon Gold çıkacak. Mortis Amber'ı <gülüyor> bulamadık şimdiye kadar Bu arada hava mükemmel arkadaşlar Ara Evet İzmir'de hava şu an çok güzel Sokağa çıkma ama hava mükemmel. Biz terastayız bu arada Arkadaşlar, maalesef yapmak zorundayız. Evet. Maalesef, bu da gitti. Ya, evet, arkadaşlar tek tek açıyoruz. Ya, Yapmayın diye. Yapmayın diye yani öyle bağlamışlar. Evet, Gold, Marley, Rico... Ver bakayım onu. Yes. JC Silver... What? Silver ne ya? Oooo. Bu ne ya? Hep aynı bak. Goldbarli bibi. Yanmayı hak ettiniz siz. Ne çıktı? <gülüyor> Silver El Primo Rico. Ben de ooo deyince brok çıkmış. Arkadaşlar tavuk gönderin. Gökte. Arkadaşlar bu arada mangalı Tartların şöyle külünden. bir... ...gelleyelim. E, mangal yapalım sizinle beraber. <gülüyor> Böyle olmuyor. çıkana kadar diyorum ki... ...büyükseler yanıma çıkıyor. Kartın külünden tavuk yapalım. Bu ne ya? Çıkmıyor ya. Aa maalesef. Bunu da yakmak zorundayız Ne çıktı oğlum? Ha no, tamam. Ben gösterdim. Tamam. Ha, bak. Şuradan. İkra oradan odun getir. Ay, i̇çeriden. <gülüyor> ben bir şey diyeyim ya. Yani. Ay ters gösterdim. Jesse bu Tara İkra şu içerden odun getirsen biraz odun atalım. Arkadaşlar, halledin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kartları önceden açmıyoruz Poşetlerinden çıkartıyoruz Bu arada bunu böyle göstereyim hmm. Bol bol Golf Mortis çıktı evet. burada İkrar evet. İnşallah Golf Mortis'ın vardır <gülüyor> attık çünkü şey Golf Barley var mı? Golf Barley bir sürü çıkıyor Bu, bu seri zaten Golf Barley'den Gold Barley oluşmuş Golf Barley 1000 yoktu derden Ne? De. Evet. Ben şöyle bir şeyler şey Maşa mı? Evet Maşa içeride vardır kızım bakmanına Gidemiyor musun içeri? Tamam. tamam. arkadaşlar, bu arada e, sizden büyük bir like bekliyorum. Abone olmayanlar, abone olmalıysa çok sevinirim. Kart videolarına... Oh! Elim yanıyordu. Kötü kolet vermedi mıydı bizde? Aa, ateş yok Ateşimiz söndü ya, odun getirmedik. Evet, odun getirdim, odun atayım diye. Çok büyükler. Atın poşet, kokar. Evet arkadaşlar buradan tekrar devam ediyoruz göstermeye Gold var, Rico. Maalesef Ember çıkmıyor arkadaşlar. Bu kutunun açılışında böyle yapıyoruz. Bakalım başka neler çıkacak? Açtığımız anda yeni doğal getirmeyi yani... ikili kart. İkili kart Silver Rico. Bye bye. Bu kartın, no, kartın bir kim, kim aldı lan? Arkadaşlar açılmış hallerini gösteriyorum size. Bu elimdeki son kutu ama buna 1500 li üzeri like gelirse arkadaşlar size yeni bir kutu alıp hediye edebilirim. Tek yapmanız gereken like atmak ve abone olmak gençler. Ya da en veririz size. Ne göstereyim mi? Neyi? Size. Deyebilirsin. Neyi <gülüyor> Dur. Ben de öyle. Şöyle Söylemezsin. Söyle kestir oğlum. Yakıyoruz arkadaşlar. Ben de alabilir miyim? Yakıyoruz. Kartları yakıyoruz. Almışsın bak. Sen <gülüyor> alma al, al, ben hayır benizi yıkarsın. Yakma. Hayır, yakmayacağım hadi. Çok ha? tehlikeli. Ben burada piştim, fırında tavuğa döndüm. Ha. Ne yapıyorsun kızım? <gülüyor> <Şu gülüyor> Geliyelim biz. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet maalesef henüz em bra bulamadık. Yebabım. Evet, Leon kebab, Gold Mortis, gel vatandaş, gel, bu Leon, Mortis kebab, Türk is kebab, Türk is kebab, evet kebaba gel kebaba, gelmedi. Evet arkadaşlar yanmasını istediğiniz en çok karakter hangisi söyleyin bakalım. Kral'ı yakıyoruz. Sen ver, şimdi sağa sola yakacak. <gülüyor> Luuu! Luuu'yu yakıyorum, Sörg çıktı. Sörg'ü yakalım. Sörg'ü de yaktık. <gülüyor> Bakalım bana ne çıkıyor? Arkadaşlar bu videoda hakikaten... Bu ne ya? Gold Barley. Başka da bir şey yok yani. Luuu! Yine bir Gold Barley Luu. Luu'yu nereden buldun? Oy Bu ne lan? Martılar uçuyor tepemciğim Martılar uçuyor Arkadaşlar Mangal burada. da hazır Haa mangal kokusunu mu? <gülüyor> oh elimi yondu <gülüyor> Geliyorlarmış Geliyorlarmış Lu'yu Ben Lu'yu yakıyoruz Lu'yu niye yakıyoruz Lu'yu gidiyor Lu'yu kamera inşallah burayı çekeceğiz <gülüyor> Artık var Bir şey <gülüyor> Evet gençler Silver El Primo Brog Bunu da yaktık. Maalesef 450 kart, 150 paket Kül oluyor arkadaşlar, ember çıkmıyor, koskoca kutuda ember çıkmıyor Bu arada Hala bir sürü arkadaşlar var, şöyle göstereyim var, bence Kutunun içinde hala bir kart, sürü Bir tane karta yardım edip uçurup Yapmayın diye kurtarmıştır bence Bence de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi enteresan bir açılış Ama Maşallah bütün Gold Barley Rico Aynı kartları basıp durmuşlar. Ben göstermiştim. Şöyle tekrardan gösteriyorum hızlı hızlı. <gülüyor> Mortis. Mortis de güzel yanar ha. Arviden güzel yanar arkadaşlar. Çok güzel yanıyor. Ben üstüne koyduğunuzun tel var ya. <gülüyor> onun üzerinde yaparsak daha güzel bir Hayır olmaz. <gülüyor> Böyle daha güzel bak. Yanlıyoruz söndür mi? Tabii tabii Çıktı ateşimi indirelimi Tabii tabii Ooo pen çıktı Yeni pen çıktı Dur oh, teyze Hayır be ne yemesi Pen çıkmasın Pen yapmaya çalışıyorsun ki ya? Ben yakıyorum Aa Göstermeden yakmak lazım Evet arkadaşlar şöyle gözünüzün önünde de açalım Ateş biraz sıcak o yüzden çok fazla gözünüzün önünde Açamıyorum. Şöyle göstermeye ne devam ediyoruz. Ne? Ne? Ne? Ne? Arkadaşlar maalesef Amber'ı bulamıyoruz. Bir sürü paket açtık, bir sürü paket de açmaya devam ediyoruz. Şöyle gözünüzün önünde. Oh, anne mi? çıktı? Bari göstereyim ne çıktı? Ne, ne, çıktı? ne, ne çıktı? Bari göstereyim. Bazı kartlara kıyamıyorlar koleksiyon için. onu yakmayacağız. mı? Ben... Evet arkadaşlar Silver ah, Rico. Tam koysun, koysun. Ben de, ben de. Arkadaşlar e, özel seriyi, özel seriyi dinlemiyoruz. Chair yapıyoruz. Ana özel seriler bunu da attık. Rüzgar çıktı birden. Siz de mutluyuz. Hikâyacığım oradan gel bir tarafa. Ember. Vuh! Ulan ben yandım. Yanıyordum azda. Ya baba dayı. Ember'ın ateşini bulduk. Ember'ı bulamadık. Arkadaşlar. <gülüyor> Şöyle aktığım her kartı da elin gösteriyorum. Ama ember'ı bulamıyoruz. Mangal eşliğinde mangalda. Bak yukarıdan yandı. Çünkü bak elin yanar. He. Evet. Bu Leon ve yine bir Gold Mortis maalesef. Arkadaşlar. Bu videodan sonra da mangal yakarız artık. Bunlar niye böyle ayrı ayrı kaldık? Sor, Shelly ve Leon. Arkadaşlar, Ember çıkana kadar devam edeceğiz. Bakalım, Ember bu kutudan mı çıkacak yoksa sonraki serilerde mi çıkacak? Merak ediyoruz. Ember'i çıkarmadıkları için yakıyoruz tüm kartları. Böyle göstereyim arkadaşlar, Bolt Barbie. Evet, duyuyorum. Çünkü dışarıdayız arkadaşlar, terastayız, teraskapta. Ters göstermekte olur. Of, arada ters göstermekte olur. Geçen sefer arkadaşlar bir tane kartın hatasını yakalamışlardı. Bakalım bunlarda da yakalayacaklar mı? Neydi? Yakamadık. Sen diye Spike yazmışlardı. Bu Bir kere de hatırlıyor musun? Böyle düşmüştüm ya bu mesajlarını. O videoda da kodda bu nevi var. Aa, evet. Hatta sen saymamıştın bu geçirdin. <gülüyor> Bazen öyle basın ben hataları oluyor. İzmir'in manzarasını çekip son verelim. Evet arkadaşlar sizleri mangala bekliyoruz. Brawl Stars mangalını <gülüyor> yaptık. Brawl Stars'ın mangalını hazırladık. İnşallah biz Mangal yardım. hazır. Ee, menüde Brawl Stars karakterleri var. Onları pişiriyoruz. Krol. Pişmiş Crow hemen geliyor. Az yağlı. Az mı yağlı? Çok mu yağlı? Evet. Sana şimdi e, bu gönderiyorum. Pişmiş bu. Leon köptü. Bak Galiba Amber çıkmayacak. Valla Amber çıkmayacak gibi arkadaşlar. Bütün kartları yaktık. Amber çıkmadı. Amber çıksaydı kart yakmaya son verecektik ama... Maalesef Crow, Silver, Leon. Ben burada hepsini ateşe atıyorum gösterdikten sonra şöyle arkadaşlar mangal doldu ama henüz bulamadık bitti mi daha çok mu kart hadi ya Gold Barley Rico bunu da yaptık arkadaşlar maalesef arkadaşlar Amber'ı bulamıyoruz kutuda hala birkaç paket var ama artık herhalde kendini sona saklamamıştır diye düşünüyorum yani Mortis Bu Nita onu, yakalım. Bence kutuyu onu en son finalde çok pis yanıyor arkadaşlar evet kartları yakma deneyini de burada böylece göstermiş olduk kartlar ne hızda yanıyor onu da görüyorsunuz tabi şu an arkadaşlar merak etmeyin 1500 ve üzeri like gelirse yine bir çekiliş başlatacağım merak etmeyin daha önce çekilişte yaptıklarım gibi Evet. En Ben de en son Evet, atayım. sanırım başka kartımız kalmadı. Hayır, kaldı kaldı. Kaldı mı? Hadi onu da at. Şunu biraz yellendirelim. Beni de göster. Yukarıdan çek. Çıkmadı mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kartlardan hiçbir Daha, şey çıkmadı. İyi. Evet. Nereye? Buraya mı? Hı. Yaklaş. Ya ben ben atayım, yok. ben Evet arkadaşlar, bunu da buraya atıyoruz. Kendisi alevler içinde. Yanmıyor! <gülüyor> alevler <gülüyor> içinde kalmıyor. İki tane kalmış arkadaşlar. Oturduğumuz yerde kaldı. <gülüyor> Bunları da göstereyim. Evet, buradan da bir şey çıkmadı. Dur ben evet. açıyorum evet. şimdi. Artık yanmışım. Yanacak, yanacak. Şimdi düşecek o. Bir spike Aa, daha, daha çıktı arkadaşlar. Fazla. Ne? İkinizde... Fazla mı İkinizde. Aa, gözüm Hemen ateşimizi tutuşturalım of, Fena yandı Evet arkadaşlar videoyu burada sona erdiriyoruz Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın Alevler içinde bir kart açılış videosu gerçekleştirdik Ember çıkana kadar yaktık Amber çıkmadı bu kutuda Maalesef bu şekilde arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı ya unutmayın. Bayım. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ya yandım. Tamam artık.